Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Türkcelli Teknoloji Haftalık Bakış programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftada gündem, önceki haftalardan çok daha yoğun. Evet, yani hep biz yoğun diyorduk. Gündem Ama mevcut. Bayağı bir yoğun. Yeni bir yönetmenlik yayınlandı. Uzaktan Aileler... çalışma Evet. Uzaktan hemen söyledin Osman. Kaptım Hiç ben heyecanı hemen. kalmadı. Hiç heyecanı kalmadı. Kapattık programı diyelim. Burada bitiyor. <gülüyor> Şimdi biliyorsun malum ile beraber artık bu uzaktan çalışma artık standart haline geldi. Pandemiden önce de vardı. Ya aslında sanki şirketler böyle bir şey bekliyormuş da nedeni ihtiyaçları varmış gibi. Gibi oldu. Yani çünkü ben hani pek çok şirkette duydum yurt dışında vesaire. Özellikle, Türkiye'de de var. Türkiye'de de, de var, de var ama, bu arada. E, yurt dışında çok fazla var. Yazılım şirketleri vesaire yurt dışında çok e, daha geniş yer kapladığı için arkadaşlar. E, onlarda aşırı bir talep oluştu bu dışarıdan çalışmaya. Evet. Ki çoğu zaten... Çalışanlarına şunu da bildirmiş durumdalar, biz artık uzaktan çalışmaya geçtik şeklinde. Tabii, mesela tabii. Microsoft falan da hatta onlar 2023'e falan uzattılar ama muhtemelen onlar da pek çok iş kolunda yine uzaktan çalışmaya geçecekler gibi görünüyor. Ülkemizde de mesela pek çok şirkete ben bakıyorum, Uzaktan çalışmaya Geç, artık geçirdi yani artık ve bunların. devam edecek bu hani pandemiden sonra da bu süreç devam edecek hatta ofisleri kapatanlar var. Ya. Ya işte bakanlık da baktı buna dedi ki ya bu uzaktan çalışma artık yaygınlaşmış durumda. Evet standart getirelim. Yani çünkü çok bilinmeyen var mesela hani uzaktan çalışmada yemek parası ödenecek mi işte ne bileyim elektrik parası ödenecek mi? Zonsa Bilgisayar verecekler mi mesela adama? Ekipmanlarını karşılayacak evet. mı? Nasıl olacak? E, bu ücretler neye göre ödenecek? Uzaktan çalışanların hakkı nedir? Performansı nasıl ölçeceksin mesela Aynen bir süre öyle. aslında bilinmeyen taraf Hatta da var. Hatta belki ona ilişkin özel bir sigortalama bile getirilebilir. Çünkü evet. hani sonuçta evden çalışıyor Sen ya, evden çalışmayla bir ofise gidip orada çalışmak aynı şeyler değil, değil. sonuçta. Evet. Dolayısıyla ona özel bir şeyler de belki yapılabilir ileride. Fakat şu yönetmelikle hani pek çok soru işareti giderilmiş oldu. Evet. Şimdi diğer haberimiz ise YouTuberlara yeni vergi geldi ama Türkiye'de değil arkadaşlar bu vergi. Google YouTuberlara bir açıklama gönderdi. Açıklamada da diyor ki bana vergi bilgilerinizi iletin diyor. Eğer 31 Mayıs 2021 tarihine kadar da bu bilgilerinizi iletmezseniz bana diyor sizden diyor %24'e varacak kadar yüksek oranlarda vergi gelirlerinizden vergi alırım diyor. İletirseniz diyor, istemesinin sebebi şu aslında Amerika'daki, yani bir video koyduğunuz YouTube'a, örneğin bu videoyu siz Amerika'da izliyorsunuz değil mi? Biz belli oranda bir para kazanıyoruz bundan. Diyor ki YouTube, bu video eğer Amerika'da izlenirse ve senle bu videodan bir para kazanırsan, biz bundan belli oranda bir vergi alırız diyor. O da %30'a kadar çıkıyor yayıncıları çok, çok etkilenen bir, bir şey konu değil, evet, bir panik yapıldı ilk önce. Ama, yani hepsi Türkçe videolarına evet. Yani yüzde belki yani 99'u Türkçedir, hani böyle İngilizce ya da hani yani dil olmayan, ses, ses olmayan, konuşma şey yapandan, olmayan, konuşma olmadan çekilen videoların sayısı çok az. Dolayısıyla burada hani bizim youtuberlarında çok fazla, Türkiye'deki etkileyecek bir konu değil ama dünyada etkileyebilir. Yani. Evet. İngilizce yayın dünya genelinde dünya genelinde e, öbür pek durum. çok yayın var İngilizce yaparak evet. onları ister istemez etkileyecektir. Yani bizi bağlayan bir şey yok şu anda arkadaşlar bunu size söyleyebiliriz. Bir diğer haberimiz ise Forza Ryzen'le ilgili. Evet. 4 e... Steam'e geldi. Biliyorsunuz Biliyorum. sen de buyur Osman'cım. <gülüyor> Şimdi oyun olduğu için ben evet. dedim. E, normalde arkadaşlar bu biliyorsunuz şimdiye kadar en azından e, Xbox, Xbox özel olarak takılıyordu. Artık Sistem üzerinden de indirebileceksiniz ki fiyatı da çok uygun. Yani 92, 100 altında. 92 lira gelmiş yani o standart paşeti. Son zamanda biliyorsun oyun fiyatları artık 500-600'e vurduğu için yani 92 lira gerçekten bir oyun için çok uygun diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtelim. Oyunda Türkçe altyazı desteği de bulunuyor. Yani tamamen Türkçe olarak oynayabiliyorsunuz oyunu. Gayet geniş bir haritası var. Araçlar vesaire zaten. Son derece geniş bir elpazeye sahip. Bunu zaten söylememize gerek yok. Forza'yı bilenler biliyordur. Ben biliyorum. Bende var bu arada Forza Horizon 4. Ya zaten o hani Xbox'ta. E, Efsanesiydi o. Standart oyun. Forza efsanesi bir de Game Pass'de falan da direkt verilen oyunlardan biri. biriydi. Evet. Dolayısıyla eğer Xbox sahibiyseniz zaten şimdiye kadar çoktan oynamışsınızdır diye düşünüyorum. Eğer PC sahibiyseniz de şimdi bu fırsattan yararlanarak oyunu indirmenizi tavsiye ederim. Bir de şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Game Pass PC'de de var. Dolayısıyla Game Pass üyeliği yaparsanız oyunu ücretsiz olarak zaten indirip oynayabileceksiniz. Game Pass'in hiç daha önce üye olmadıysanız da ilk ay üyeliğiniz 5.90 falan da en son. Yani 6 lira gibi bir ücrete bu oyunu şimdi hemen oynayabilirsiniz. Hazır Microsoft Xbox'a gelmişken oradan devam edelim. Bir test ünlü bir oyun firması biliyorsunuz. Evet. Microsoft'un yeni. Katıldı. Aslında Bethesda değil, Zenimax satın, satın aldı. Satın aldılar ama evet aslında... içinde işte Bethesda de var. Eee Bethesda'nın haricinde farklı yapımcılar falan da var arkadaşlar. Şu anda Microsoft çok büyük bir atak yaptı. Bu, şu soruyu beraberinde getirebilir. Örneğin Doom serisi, O'Fash9 serisi, işte Skyrim serisi. Bunların yeni oyunları acaba PlayStation'a gelecek mi? Herkes bunu merak evet. ediyor. Çünkü biliyorsunuz konsollar Microsoft olsun, Sony olsun, Nintendo olsun. Ne yapıyorlar? Kendi oyunlarını, kendi konsollarına özel tutuyorlar. Hani kalkıp da atıyorum Sony'nin bir oyununu Xbox'a ya da Switch'te oynayamıyorsunuz. Yani PC biraz daha ortak bir platform ama e, konsollar Konsolları tarafında rekabet aynı şeyi söylemek var. mümkün değil. E, bu arada çok ütopik bir para ödedi yani milyar dolarlarla ifade edilen bir para ödedi Microsoft. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yeni gelecek olan BDES'le oyunlarının hangi platforma özel olacağını da göreceğiz ki bu bence hani son için büyük bir kan kaybı oldu. Evet bakalım ne olacak onu biz de merakla bekliyoruz. Bir diğer haber Apple cephesinden iPhone 12 mini'nin üretiminin durdurulacağı iddia ediliyor arkadaşlar. Biz zaten ben Türkiye'deki satıcılarla falan da konuşuyoruz arada telefon satıcılarla falan görüşüyoruz. Hatta bizim Hasan var, biliyorsun evet. Onunla da konuşmuştuk hiç satmıyor Satmaması demişti. normal Mini normal sebebi ne? 9999 lira diyor. ya 10 bin lira ee, açıkçası hani kullanıcılar da şu kafada 10 bin lira ben o paraya verene kadar yani ufak telefon istiyorsam gider yarı fiyatına iPhone evet, SE yapılıyor yani evet. Ki, mantıklı bir hareket çok bir fark da çok yok. Da bir Evet. Yonga seti tarafında baktığın zaman, iki Yonga setinin de çalıştıramayacağı herhangi bir uygulama hesabı yok. Evet. yok. Evet, evet. Hani... Güncelleme tarafına bakıyorsun, iOS alıyor mu ikisi de son sürümle? Evet Alıyoruz. ikisi de alıyor. Yani arada öyle ütopik farklar bulunmuyor. Yani Nedir birinde çift kamera var ama o da kalkıp da günün sonunda harikaları yaratmıyor. Evet ve iki kat fiyata değinecek yani özellik da yok. sorgulamak gerekir açıkçası. Bir de ben şuna inanıyorum. Hani e, kompakt bir telefon almak isteyen kişi zaten hani çok fazla kamerasına vesairesine bakmaz. Doğru, hep fiyatına bakar bu arada. Aynen öyle, fiyatına bakar. yücüne de bakar diyeceğim de güç zaten belli, SE'de de güç var. Evet kötü Katılım. diyeceğim o da. Alır yani. evet. Bir önceki yani NES'in Yonga seti var yani sonuçta Apple içerisinde. gençleri tam anlamamış diyebiliriz o zaman. Yani evet ilk duyurduklarında bu telefonu şunu demişler hani gençlere özel kompakt bir model tasarlamak düşüncesindeydi <Gülüyor> vesaire vesaire diye girdiler konuya. Fakat görünen o ki gençler bu fikri çok da sevmiş gibi değiller. Aslında gençlerin dilini anlamak önemli burada. Hani gençleri evet. yakaladığın zaman, dilini anladığın zaman güzel işler başarabiliyorsun. Örneğin hani Türk Selim bir uygulaması vardı GNÇ diye. Gayet güzel tasarlanmış, güzel uygulanmış bir uygulama bana göre. Neden? Çünkü gençlerin neler istediğini, neler beklediğini tam olarak anlamışlar. Anlamış. Aslında GNC uygulaması fırsatları ve eğlenceyi gençlerle buluşturan bir platform olarak düşünebiliriz. Evet. İçinde bir sürü farklı farklı e, uygulamalar, çözümler vesaire var. Ve şimdiye kadar da 10 milyonu aşkın indirmeyi geride bırakmış ve gençlerin en çok kullandığı uygulamalardan biri haline gelmiş. Bu sadece TürkSize'nin abonelerine özel bir uygulama değil arkadaşlar. Tüm operatörlerdeki 26 yaş altındaki genç arkadaşlarımız bu uygulamayı indirip kullanabiliyorlar. Uygulama içinde bulunan çapak ve bastı kapı ile gigabyte kazanabiliyorsunuz. genece oyunları keyifli vakit geçirip rekabetçi turumuna katılabiliyorsunuz ve ödüller de kazanabiliyorsunuz. Challenge TV'de de çeşitli challenge'larda videoları hem izleyip hem de kendi challenge yarışmalarınıza katılabilir ve büyük ödüllere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir güzellik var. Aynı hmm. zamanda yine var fırsatlar da var. Yani, aynen Standart. öyle. Fırsatlar da var ki zaten bence gençlere yönelik bir uygulamada fırsatlar olmazsa olmaz diyebiliriz. Çünkü gençler internetle vesaire çok içli dışlı yaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla burada çeşitli markalarla, çeşitli uygulamalarla yapılan işbirliğinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum ki Genç'e de, de bu tarz işbirliklerine yer verilmiş. Atıyorum Burger King vardı benim hatırladığım kadarıyla. Ee, onun haricinde hepsi burada vardı. Campli vardı mesela. Bunlarla ne yapıyorlar? Fırsatlar sunuyorlar. Gençler bu fırsatları kullanarak işte daha ucuz menü alabiliyorlar. Herhangi bir alışverişlerinde indirim kapabiliyorlar. Dolayısıyla bu tarz şeylerin bu tarz marka işbirliklerinin özellikle gençlere yönelik uygulamalarda ben olmazsa olmaz olarak evet. tercih Aynı fikirdim ee, ve bu kampanyalarda ve bu indirim ve fırsatlar yine Sadece Türkcell abonelerinde diğer operatörlerinde evet, yararlanabileceğini işte, evet. söyleyelim. Onu da belirtelim. Bir de bir çatlat diye bir şey var. <gülüyor> Arkadaşlar ismi de komik. GnH uygulamasının içinde. Gençlerin en çok sevdiği ve katıldığı kampanya olan çatlatla gençler uygulamada şanslı günlerini belirliyorlar. Ve şanslı günlerinde uygulamada sürpriz yumurtaları çatlatan gençler her hafta iki kez internet kapıyorlarmış. Böyle bir e, uygulama bu. Böyle bir özelliği de varmış. GnH uygulamasının. Bu arada GNÇ'de oyunlar da bulunuyor arkadaşlar. Yani böyle canın sıkıldığında vesaire girip burada bulunan çeşitli oyunları oynayabiliyorsunuz. GNÇ bir cevap var. GNÇ topla kazan var ve GNÇ bir oyun var. Yani burada 3 tane oyundan bahsedebiliriz. GNÇ bir cevapta... Bilgi yarışması aslında bu. tamam ben de onu diyecektim. <gülüyor> bir cevapta gelen soruları yanıtlıyorsunuz. 6 tane falan soru geliyor. Genel kültür soruları bunlar. En kısa sürede doğru cevapları vererek... ...en yüksek Puan. puanı almaya çok çalışıyorsunuz. Şey. Diğerinde ise arkadaşlar... ...genel topla kazandı ise... ...bir air okey oyunu aslında. Ee, PvP dediğimiz yani gerçek oyunculara karşı... ...oynanabilen bir oyun. Karşı tarafa gol atıp klasik air okeyde olduğu gibi... ...oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Bir de bir oyun var. Ee, bu bir top patlatma oyunu. Biraz da değişik bir oyun. Gerçekten ben bunu çok sevmiştim. Oyunda 10 tane seviye bulunuyor. Aslında bu... Hani eskiden Zuma diye bir oyun vardı hatırlıyor Benzeri hala da var. Züm, züm, züm, züm, züm, Zuma diye geliyordu. O tarz bir oyun ve gerçekten çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar biliyorsunuz Zuma da zamanında baya böyle bir popüler olmuştu. Dolayısıyla Zuma tarzındaki oyunları seviyorsanız mutlaka bu yapmada bir göz atmanızı tavsiye ederim ben. Gençlere bundan bir özellikler Challenge TV. Aslında adından da anlaşılıyor. Bir hani challenge'ı challenge. Türkçe nasıl çeviriz bilmiyorum ama kapışma Kapışma. Şey heh, kapışma TV gibi bir şey. 26 yaş ve altındaki gençlere hitap eden bu platform aslında bir video platformu. Burada gençler bir challenge videolarını Challenge TV'ye yükleyip challenge yarışmalarına katılarak büyük ödüller kazanabiliyorlar. Aynı zamanda başkalarının hazırladığı videoları da izleyerek burada eğlenceli vakitte geçirebiliyorsunuz Challenge TV'nin diğer challenge yapılan platformlardan ki mesela TikTok, Instagram, YouTube gibi önemli bir farkı var. İzlenmeye göre ödül kazanıyorsunuz. Ha şimdi en güzel böyle, o zaten. Yani YouTube'da sana bir ödül vermiyor, ne bileyim TikTok sana bir ödül vermiyor ama. Yani çok izlendin al bu ödülü senin demiyor. Demiyor ama çok izlendiğiniz zaman Challenge TV'de ödül kazanıyorsunuz kendine güvenen gelenek Challenge TV'nin yeni fenomen olmak isteyen gençler ve arkadaşları Challenge TV'ye bir göz atsın diyorum ben arkadaşlar. Bir de ben Bastı Kaptı'dan bahsetmek istiyorum. Bu da gerçekten İ ismine ilginçmiş. <gülüyor> İsmi <ilginçmiş gülüyor> Kaptı. Hani e, ismiyle özdeş bir şey aslında. Şimdi Bastı Kaptı'da şöyle bir şey var. Eylül 2020'de lanse edilmişti bu. Her pazartesi arkadaşlar gigabaytlarla böyle marka e, sürprizleriyle dolu bir hediye çekleri vesaire sunuluyor sizlere. Bunları Pazartesi günü ilk gelen alıyor gibi bir şey oluyor aslında ve bu sürprizler de önceden duyurulmuyor yani şunu demiyor Geneç'e, yani Pazartesi, i̇şte pazartesi günü, günü, şu var. günü şu var, Pazartesi günü şu saatte bu var demiyor. demiyor. Pazartesi günü aniden bir anda bir giriyorsun, an hemen çat alıyorsunuz arkadaşlar. Yani, Basıp kapıyorsun yani. Aynen öyle basıyorsun kapıyorsun. Güzel Olay bir bu. şey. Gayet güzel. Hatta burada e, uygulamanın sloganı da şey gençlerin günü Pazartesi günü yani gençseniz Pazartesi günü güzel. gelin uygulamadan hediyenizi kapalı diyorlar. Gerçekten bu da çok hoş bir nüans diyebiliriz. 26 yaş altındaki genç takipçilerimize, genç izleyicilerimize bu uygulamayı indirmelerini ve kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Açıklamaya da zaten bir link bırakacağız. Oradan da diğer detayları görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir diğer teknoloji gündemindeki haberimiz ise bizimle alakalı. Ford Kuga teste geliyor önümüzdeki hafta yani 15 Mart haftasında bu aracı test edeceğiz. Muhtemelen aynı hafta içinde de incelemesi gelir. Osman ben çok merak ediyorum yalnız Osman. Bak. Sen çünkü BSOV'ları beğenmiyorsun. Biz daha önce bilgisayarız. Kuga. Ceso evet Ford'u mu test ettik o Bsu Dacia Chrysler'ı test ettik. Ya o Bsu'larda şu var. Biraz küçük mü gelir, küçük geliyor? Küçük geliyor da Ya yani ne bileyim ben hani daha önce de Ceso kullandım. Kendi otomobilimde Ceso'ydu. Eee biraz daha böyle Büyük. Hani su mantığını kavramış geliyor bana. Hani Bsu ne bileyim su dediğin zaman senin aklına gelen şey nedir? Geniş ya olması. Ya içi değildir. geniş olması evet. Yani değil mi? Ama Bsu'da o genişlik yok işte. Ya ki ben mesela Kaşkayı falan bile küçük yani normal bir arabadan bir farklı görmüyorum mesela o da C-SUV'dur. Ya işte Qashqai yine bir tık Buyur. bir de mesela Nissan Juke var biliyorsun o da evet, bir şey suvu İçine bir giriyorsun bir de onun garip bir kasa tasarımı var. Tasarımı bahsetmiyorum eski, eski kasası. Kişiydi. Şöyle iniyordu arka taraf acayip dar yani. Hani dışarıdan bakınca böyle masklı kaslı bir araba görünüyor ya. İçine mi biliyorsun? ana Clio'dan küçük. Yani öyle garip bir tasarım var bu arada. O zaman Kuga'da bakacağız. Kuga Hı. geniş ama bak. Mesela önceki kasası da genişti. Ama önceki kasasındaki böyle ne bileyim hitap ettiği yaş sanki böyle 40 yaş üstü gibiydi. Biraz daha böyle... He, bu tasarım kasası. daha... Bu tasarım daha şık ve ya. daha enerjik olmuş böyle. Biraz daha böyle gençlere doğru da kaymış gibi <gülüyor> görünüyor. Gelsin diye görelim. Ben gerçekten hani bu yeni tasarımını çok beğenmiştim Kuba'nın Şimdi bir diğer haberimiz Türkiye'deki fabrikalarla ilgili arkadaşlar. E, Oppo Türkiye'de fabrika kuracağını söylemiştik daha önceki programlarımızda. Haberini falan da yapmıştık sitemizde. Evet. Deneme üretimine başladı. Deneme üretimine ilgili bir haber de çıktı. E, muhtemelen 1-2 ay içinde normal seri üretime başlar diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Xiaomi'de Türkiye'deki fabrika için eleman ilanı vermiş. Onun da haberi bizim sitemizde vardı. E, yani, Ama az bir eleman yani 24 eleman mı ne yani. Hani yani eleman evet. ilanı yaptı. da Ya benim. zaten bir alanları aldı. Şu an, şu an bence alanlar alındı zaten. Evet şu anda çünkü başlamak hani, üzere. Çalışmıyor. aynen öyle. Fabrikanın tamamına yakını. Planlanmış Plan, durumda. Dolayısıyla bu son hani, gedikleri kapatmak Kapatma. için alınan zaten ilanlar. üretimde Mayıs ayında filan başlar diye biz söylemiştik daha önceki videolarımızda da muhtemelen hani Nisan-Mayıs gibi üretim başlar ve o üretimle zaman üretimle birlikte fiyatın düşmüşsü vesaire bekliyoruz. Bekliyoruz. Hani daha önce sen bir röportaj yapmıştın o röportajda da zaten fiyasi, açıkçası e, söylemişler. TCL'le ha. pardon TLC hani diyorum. Yüzde %30 alanında %30 bir düşüş olacak ama, denmişti. Ama onu söyleyelim bir kez daha biz bunu söylüyoruz ama eee Arkadaşlar halen satışta olan telefonun fiyatı düşmeyecek. Burada bir yanlış yani, anlaşılma var. Zaten yani şöyle bir şey olacak Hı. benim öngörüm. Türkiye'de üretilen telefonlar diyelim ki o telefon Çin'de üretilseydi ya da Çin'de üretilen bir muadiline göre 130, 130. daha ucuz olacak. Yani 130 aynı 130 telefon ama değil ama. Çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Yani yani, bir rakam. E, normalde biliyorsun orta segment cihazlar zaten 3000 lira. E 900 lira fark edecek. Şimdi 2000 liraya düşmesi gerçekten e. çok iyi olur e. bizler için. Yani. Ha, ben zaten şöyle de söylüyorum bu arada. Uzun vadede Diğer telefonların da fiyatları düşer bence cırt dışında örtüler çünkü şimdi, satamayacak o paraya yok aynen telefon. Aynen öyle şöyle bir mantık var. Bakıyorsun iki telefon aynı arada dağlar kadar fark yok. E birisi 2 bin lira birisi 3 bin lira. lira. E neden şimdi ben bunu 1 bin lira fazla, fazla vereyim? Yani diyeceğiz yani Özlem, fiyatlar düşecek. Hatta düşücektir. bence bu durum e, Apple'ın zaten ülkemizde düşük olan satışlarını daha da düşecek. Çünkü evet. insanlar şunu da demeye başlayacak ya bu telefonu ben 13-14 bin verene kadar Benzer özellikleri Hı -hı. bana sunan telefonu 8000 daha iyi daha iyi olacak. evet Böyle bir şey bekliyoruz arkadaşlar. Bunu da bekmiş olalım. Programımızın sonuna geldik. Türkcell'e Teknolojiye Bakış programımızda bu haftada birbirinden farklı teknoloji gündemini değerlendirdik. Teknoloji haberlerini değerlendirdik. Haftaya 7000'i bir programla karşınızda olacağız. O gün gelene kadar kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.